sevdim. Hadi bir. Bunlar felseverim. arkadaşlar, soruları da kapattım çünkü. Kurbanda çok Kurbanda bunu şey kessem var ya. Abi kurban. Kardeşim abi, abi, abi, abi, abi ne sana gibi... organik tavuk yumurtası ayarladım abi. 2 kolye İstanbul'a gelince adrese göndereceğim. Var ya. Bak. Bir ç... Filipinli abi, abi, şey... bunu... Komik bir de herif. İzle. Diyecek ya Manyara'nın köpeği çordu inanama. <gülüyor> Bu abi kim bilmiyorum. <gülüyor> bir Filipinli, 10 Filipinli, Filipinli bir yığın. Nasıl boyu. şımarıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Şişko. Burası Bulgaristan <gülüyor> abi. Gürbey'in yaşadığı çiftlik gibi. Bak oğlum banlatçan kanalı ya. Şu anlatacak zaten. Tulkan abi sen 87'liydin değil mi abi? Geçen hafta araba almış A7. Ya diyorum kalk gel sana Bulgaristan'a ne işin var orada? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Kayınpederi tamam. Arabanın en Yapma ya. Anlatsana biraz başka neler var? Hep. <gülüyor> ha Çocuk çok tatlı ya. Şu neler var başka? Işık var. Ha. LED ışıkları da var. Bu da bir sensör. Tulkan abi. O zaten dur dur bekle bir dakika abi bu 2012 model a7 audi bunu geçen geçen hafta aldık ee, 14.000 14 bin euro abi 100 140, 140 bin lira 14.000 euro diyor ama 140 bin lira demesinin sebebi euro'nun bizdeki miktarı euro'nun bizdeki miktarı bak Hani geri utanmadan TL'ye çeviriyor yani senin senin baktığın arabayı da... Bir... Bak çocuk bile şaşırdı. 140 bin lira mı? abi. Arkası ...benim tepkiye bak. bak. Aşık Aman yaranı kim? yani. Tuğkan abi bak. Beni bir dinle bir dakika. Bak, delikanlı burada, gibi. burada pazarlamaya başlıyor bak. İzle. Gibi, harbi delikanlı gibi bir şey söylüyorum Baş... sana abi. Baş... Bırak bu işleri. <gülüyor> tamam mı? Bak şurada. Bir tane ormanımız var abi. Şu arsayı ben sana Işık ayarlayayım. Işık açacak birazdan. Şuraya sana var ya 10 numara 5 yıldız bir villa yaparız. Ben inşaatçıyım zaten. Hiç Türkiye ile ile uğraşma. Bulunduğum şu konumdan. Aha arkadaşlar. Ay, aa. Sessiz Kutuba olur musun izlemiş. birazcık? <gülüyor> Bulunduğum şu konumdan abi. İstanbul'a gidişimiz <gülüyor> 3 saat. İnternette şu anda e, upload'ımız 100. Download'ımız 100. Yakında da işte 1-2 ay sonra. %100 yüz interneti var köyde. Bak biz internete göre ev bakıyoruz. Gittiğimiz yer diyoruz ki altyapı var mı? Yok. VDSL var. Ha. Adam köyde. Burada bine bine upload ve download gelecek. Her türlü egzotik hayvanı da besleyebiliyorsun. Çok samimi söylüyorum bak hiç uğraşma burayla gel burada takılalım. Ben sana alacağım şuradan bir tane bana yakın bir yerden arsa çözeceğim ben sana. Bak şimdi. Kaç para tutar arsa diye sordum. Bunu açtım hiç koşmalı ya. Abi arsa ne kadar tutar biliyor musun? Yani 50 bin, 50 bin Türk lirasına falan arsayı kapatırız çok büyük ihtimalle. 50-60 bin arsa tutar. Evin büyüklüğüne göre, villasına göre de evet abi çok şey burada bir yer yani. Bu arada bir şey söyleyeyim. Burada çok büyük arsaları tercih etmiyorlar. Kim bir gelenecek? Onda falan diyorlar yani. Biz Türk mantığı büyük olsun diyoruz. Tuhkan abi bak çok samimi söylüyorum sana. Sana burada 450 metre 500 metrekarevi. Ben benim babamın inşaat firması var. Sen herce inşaatlık yaptık. O yüzden biliyorum yani fiyatları ne kadar olduğunu. Şöyle 400 iki dönüm arsanın içerisinde. Ya yani şu iki dönüm 2000 metrekareden bahsediyor. Bunun gibi bir yer düşün. Bak bizim yaşadığımız yer burası. Şöyle iki dönüm bir yer. Peki arsa mı kalma izni çıkıyor abi çıkıyor. Sen yatırımcı olarak gösteriyorsun. <gülüyor> her şey tamam. bir diyor. tane firma açıyorsun. Ben onları anlatırım sana. Şimdi çok chatten bahsetmeyeyim Bak abi şu ev totelinde 450 metrekarelik bir ev. 2 metrekare e, bir alanın içerisinde ormanıyla dahil hepsi sana ait. Yani şuna benzer bir olayı havuzuyla mavuzuyla. Yani iki dönüm arsa almış içine 450 metrekarelik ev dikmiş. Orman morman içinde. 1 milyon Türk lirası etmez abi sana o kadar söyleyeyim. Sıfırdan inşaatı yani. Çok söyledi lan. Havuzu da dahil içerisinde kendi iki dönümlük arazin falan He. filan bir milyon Türk lirasından Her fazla falan bahsediyor. Yani 100 bin, bin euro'ya... Bak ben ne dedim? Az önce iki artı bir göt içi kadar. Bildiğin göt lobunu düşün. İki, böyle koca götlü birini düşün. Ortasındaki küçük anüsü düşün. Tamam mı? Adım atacak yer yok. Evin içinde 4 adım atıyorsun. Ev bitiyor. 2 milyon lira. Çok rahat bir şekilde yaparsın. bu Yaparız böyle bir yeri. Bak şu ormanı biz yaptık abi. Kendimiz diktik. Sallamıyorsan yok abi ben sana ilk günde söyledim. <gülüyor> Sallamıyorsan düşüneceğim <ciddiyim> diye ya. <gülüyor> Ve şu anda internetim. Bak onları da göstereyim sana. Ha, i̇nternete geçti ee, şimdi. Bulunduğum yerde İstanbul'a 3 saat abi. Onu da söyleyeyim tekrardan. Ben özellikle burayı saat. seçtim. Bulunduğum yerde 3 saat direkt. Bak 2 tane odaya 2 tane farklı internet aldım. Şu anda ben onları değiştireceğim kabloları. Şöyle göstereyim abi sana. Bak şu internet kablosu 100 download 100 upload veriyor kesintisiz. Köydeyim ha şu anda şehirde değilim. Vurgular ee, da Bu da fiber kablosu bunu yeni çektik. Bu da önümüzdeki 2-3 ay içerisinde 1000 upload 1000 download verecek. 1000 upload 1000 download verecek diyor. Bak ben hala kullanmıyorum ama. 1000 download 20 upload 1000 lira Türkiye'de. 1000 download. 20 upload 1000 lira. Ben hala onu o parayı vermeye acıyorum. O yüzden almıyorum inatla. Adam köyde bine bin gelecek diyor. 1000 upload 1000 download'ın fiyatı 15 lira olacak abi. Yani 60-70 Türk lirası. 100 download 100 upload'a da şu anda 50 falan veriyorum. 50 lira falan veriyorum. Yani böyle avantajları var buranın. Çok samimi söylüyorum. Eğer öyle bir şey düşünüyorsan yani senin o baktığın arabanın <gülüyor> <Çete> bak. fiyatına <gülüyor> neler neler yapabiliyoruz. Ekstradan da bak şunu da bak şu krallığı sana bak bunu da sen istedin Tuğkan abi. Herkese yapmam bu arada. Seni severim bilirsin. Bak ölürüm Türkiye'm dedin şu anda beni damardan vurdum. Bak şimdi. Aa, hareketlere bak. Bulgaristan arkadaşlar. Abim selamın aleyküm. Bismillah. Abi Türkiye o kadar 14.000 liraya almış orada 14.000 euro şu araba O kadar yakınız ki O kadar yakınız ki Bütün Türk radyoları çekiyor abi <gülüyor> Hadi tabi öyle <gülüyor> Bana konumunu attı. Bayağı denizin dibinde. Bölgeye bakayım. Atma abi sana. Bak benim bulunduğum... <gülüyor> bak şimdi kümese götürecek. bak. Benim bulunduğum yer e, şu anda Burgaz'a bağlı. İnternetten bakabilirsin. Tam konumu da atabilirim. Köy tam otobanın üzerinde. E, otobana çıkışım İki buçuk dakika sürüyor bu köyden. Konum olarak mükemmel bir yer. Çete takılmayın Bulgar'daki, Bulgaristan'daki kızları sordum yani hani. İyiler mi? Kalpleri temiz mi? Bizim burada baya bir şeyimiz var. Burada işte ev var, ileride imalatane var, center'da bir tane daha yer var. Buranın mantığı şu. Arsan alıyorsun iki dönümünü. İçerisine kendin istediğin her şeyi yapıyorsun. Hatta ben sana da söylemiştim ya yılan falan düşünüyorum diye aydınlatma yapalım. Onların hepsini yapacağız abi. Yavaş yavaş geliyor bu aydınlatma yapacağız. Daha yeni, yeni, yeni e, etrafını çevirmeye başladık. Ormanın bitmesini bekliyorduk. Hatta sana şunu da söyleyeyim. Mufi bir tane şey getirsene projektör. Şu ışık tutanlardan. Ha, ışık getiriyor şimdi. Şu ormanı biz mevzu izleşim. yaptık abi. Şimdi ben bunun ortasına Ormanın gürbey bizim ya, Nubstar'da birinci çıkan bizim gürbey. Etrafa ağaçları kalacak, ortasına bir tane stüdyo inşa edeceğim. Yine sıfırdan. Bak, ormanın yeri içinde. Stüdyo yapmak stüdyo istiyor. Yani yayın erkek yapacak yapacağız. Sadece yayınlar için onu yapacağız. Açık mı bu? Hmm. bu ya, vallahi yani. Bak şu ormanı. Biz diktik buraya. Bütün <gülüyor> Ormanı falan. Biz diktik diyor. <gülüyor> e, arazinin etrafı burası tam bir işte ortaya bir stüdyo yapılmalık yer. Full böyle egzantrik piç ağacı diyorlar abi bunlara. Tamam şey gibi şöyle Olur göstereyim. Şunlar şunlar. Ben burada bir orman var arkadaşlar. Şu şu ağaçlardan böyle biraz <gülüyor> Moriana'ya benziyor ama konuyla alakası yok. Böyle ağaçları bırakacağım. Tam ortasına giriş yapacağım abi. Ortasına girdikten sonra da oraya bir stüdyo yapacağım. Stüdyonun dört bir tarafı şeylerle kaplı olmuş olacak. Ağaçlarla kaplı olmuş olacak. İstediğini besleyebiliyorsun. Ben hatta Bak, dinle kendime burayı. nasıl egzotik hayvan bakabilirim diye izinlerine baktım. Lama bakabiliyorum abi. Kurt bakabiliyorum. Panter bakabiliyorum. Yılan türlerinin hepsine bakabiliyorum. Böcek türlerinin de hepsine bakabiliyorum. Allah nasip ederse bir tane daha kurdu alacağım abi. Ee, normal böyle bildiğin kurt. Bir tane Ya beni hayal etsene orada. Ya bence gitti mi manyağım biliyorum. Bir köşeden panter çıkar. <gülüyor> bir köşeden dağ kurdu çıkar. Yaparım yani. Ben de lama alacağım. Panter lama almam yüksek. <gülüyor> Almamız var. Panterler ama şöyleymiş abi. Bir sene falan besliyorsun. Eğer ki alanın büyükse senenin sonunda sadece kontrole geliyorlar. Ee, i̇şte iki <gülüyor> ayda üç <gülüyor> ayda bir. Yok onun dışında şey yapabiliyorsun ee, eğer ki bakamazsan pantayı senden sonra geri alıyorlar. Ama sen bakarsın abi hayvana yani sıkıntı olmaz. Çok samimi söylüyorum hani Türkiye'de e, çok fazla şeylere gerek yok. Ben de evde örümcek var diye basıldım kanka biliyorum abi biliyorum. E, dalga dümenler Türkiye'de sıkıntılı burada istediğin her şeyi yapabiliyorsun ben özellikle sordurdum. Hatta bizim kanalın şeyi yılan olduğu için, simgesi yılan olduğu için şurada kuracağım stüdyonun içerisine abi şey düşünüyorum. Arkasını böyle cam yapacağım. Cam geniş bir fanus gibi bir şey düşün. İki tane boğa yılanı içinde gezecek o fanusların. O da yayının Adamı arka bölümünde. Adamın kurduğu hayallere olacak. bak ya. Ve bunları yapması maliyeti falan filan hep çok ucuz şeyler yani. Çok pahalı şeyler değil. Ne yapmasını biliyorsan ucuz. Ne yapmasını bilmiyorsan çok geçirirler abi. Orası ayrı bir O tipik Dünyanın abi. yerinde öyle. Şimdi burada ben senelerdir yaşıyorum Galiba bu evi yeni yeni yapıyor Senelerdir her şeyini öğrendim Bütün noktalarını her şeyini biliyorum İnşaat işini de yaptım kendi kendime Dolandırıyormuş <gülüyor> Ya Tuğkan abi sen gel ben sana mangal ayarlayacağım abi Kalıcıyız yani anladın Bak şimdi i̇şte burada. Bir Kü <gülüyor> Kümesi göstereceğim Abi Senin, e, senin yaşam tarzına çok e, Olacak bir yaşam tarzı değil anladın mı Ben seni yakaladım yani Sen de benim gibi böyle daha da rahat rahat edeceksin Burada bağıracaksın, çağıracaksın, hiç kimse duymuyor anladın mı? Mufi bir bağır bakayım nasıl bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir tek içeriden anne bağırıyor, başka kimse bir şey demiyor. Abartman değil, bakın ara, yani. burası bizim. Araba bizim. Uludağ mı takip ediyorsunuz? Burası, burası, burası. <gülüyor> Bu deli abi, Bunu, bunu alsana Tullan abi. Bunu da vereyim sana. Sen eve yap, bir şeyler taşır maşır al bunu da. Arkadaşlar oradaki orman var ya, ördüver mi söylediğim? Abi. Tukan abinin yılanları var. Okşayacak mısın Tukan abinin yılanını? Onları arkeo yaparım. Arkeo mu yaparsın? Tuğkan <gülüyor> abi gece gelmişsinler ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma giderler istiyor. Abi bu s**k bir gün elinde yılanla şöyle elinde yılanı yakalamış geliyor bana diyor ki Gürbe abi yılan var diyor bahçede gel diyor. <gülüyor> Manyak ya. Burada geziyor. Şurada bir dere var. Dereden sürekli su yılanları falan geliyor. He ee, çocukta var. çok, çok troll. Yılan... Bak kü kü kümese gidecekler bak şimdi. şimdi <gülüyor> Wuhan'dan getirdiğim özel... Wuhan'dan tavuk getirmiş onu 2 tane hocam. horoz ve tavuk var onları göstereceğim. Gerçi şimdi uyuyordur kekeler de ezberçime deyip kapıyı açınca sıkıntı yok abi. Okey diyorlar hayvanlar yani. <gülüyor> Tanıdık. <gülüyor> Burası mine tarla. Lan bir sus bir artık be çocuk. <gülüyor> bir sus, ne kadar tuğkan fanıymışsın be. Hayır, Anladık Tim Eldren. Limoncusun tamam lan. Entry. Beni tanıyorsa neyim bu arada. Bakın burası. Tamam anladığında da arsaya da gülüyor. Lan bir sus bir be, be. Bak bak kirveler uyuyor. Selamun aleyküm. Ezberçi mi? Ya oğlum sen niye konuşuyorsun? <gülüyor> Küçük çaplı bir kriz. Yakalan ona Wuhan tavuğunu bana. Wuhan tavuğu hem Nerelerde uyuyor biliyor musun? En arkada. bak bu burada Tut oluyor. tut tut al o Wuhan tavuğunu. Ay çekil lan. Getir o Wuhan tavuğunu. <gülüyor> bak abi bu horozu Wuhan'dan <gülüyor> özel getirttik abi. Yüzüne bakın canım. Hayvan özel hayvan abi. orijinal Wuhan tavuğu. Biru abi gözüne tutarsan şoklanıyor. Benim gözümün tutuyorsun. <gülüyor> bu da bu da egzotik <gülüyor> bir hayvan sayılıyor abi. Hayvan <gülüyor> mal oldu an bana koyuyor. <gülüyor> RGB. Bak <Abi iki, gülüyor> şimdi yumurtayı <gülüyor> göstereceğim. O hayatın güzelliğini görüyor musun abi ya? Ya hayatın güzelliği bu abi. Bu salaklar abi buradan ormana giriyorlar. Bak, burası orman o dediğim orman. Şuradan, şuradan giriyor. Şurada Bak. otlanıyorlar bütün türlü. Entri Bakın çok güzel ama. Bir kere daha bağır bakayım birisi duyacak mı sesini? E bakın ama hiç kimse duymuyor. Burası bol var. Tumkan abi al şunu gözünü sevim ya. Bak veriyorum tamam. bekle bekle gel. Al şunu Allah bu limonu al benim başımdan. Hil tomru mu bulacağım? küçük doğar ya. Neyi bulacağım? Küçük doğar bu, tomruğu. Bu arada mobilim <gülüyor> yumurtaya bak. Mobil veriden yayın yapıyorum Tukan abi. 50 ee, <gülüyor> el, upload 50 <gülüyor> download var mobil veride. 50, Aylık 50 lira abi. 50 download var mobilde. 50, Aylık 50 lira. lira. İşte ben o yüzden İstanbul'a <gülüyor> gelmiyorum abi anladın mı? Buraya kuruldum. <gülüyor> buldum buldum. Başım mı? Hayvanlar var ya ananı küfret. <gülüyor> Ben, abi... Tavuklara fısıldayan Mufi. <gülüyor> hadi, ha. Mufi hadi çabuk bak Tuğkan abinin dakikası 80 ben, bin lira mı Bu oldu? arkadaşlar? Bu şişt. da onun dişisi abi. Evet, Oğlum ben kamera açsendirirken sen tavuğu niye ya? Sabi tutsana. Ha. Manyak ya. Hayvan çok da bu da dişisi abi. Bu da Wuhan'dan. Orijinal abi bak. Yıpranmış <gülüyor> abi 3 tane horoz var gece gündüz sikiyorlar. Şu yaptığı ay. yumurtalardan versene bak hayvanların yumurta... <gülüyor> bak şimdi bak yumurtaya ver, yumurta. ver bir tane yumurtayı. Saktı. Bak yumurtaya bak. Ba bakın bakın ne kadar Kafana vur yumurtayı bakayım kırılacak hayır, mı? Bakın nasıl? Hiçbir şey Ya böyle yumurtayı sen Türkiye'de nerede bulacaksın oh, Tuğkan abi Allah'ını seversen ya. Ekfantik. Tavu yumurta. Vur bakayım bir vurdu duvara bir kere daha güçlü. Ay hiç şey olmuyordu ben duvarı kırarım bunu. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum Tukan abi? Bu Türkiye'de, Türkiye'de bulamazsın <gülüyor> yani bunu. Geçeceksin o bu işleri. Bırak tavukları. Eko var diyor. Nasıl pişireceğiz lan onu? Abi onlar pişirmelik değil. O öyle yapıyor duruyor. Şey gibi süs gibi anladın mı? Misafir geldiğinde abi 7-24 tavuğunda işte şey küvencesinde tavuk yumurtası var mı dediğinde direkt diyorsun ki var. Her zaman sağlam. Bir de memleketin... Ya yani ne bileyim ne amına koyayım. Oyuncak mıdır, sahte midir? Orada hepsinin tam ortasında birer tane duruyor çünkü. <gülüyor> en güzel yanlarından birisi de şömineyle ısıtmak Be istemi yapıyorsun ya. kendine. Yani evin içerisine <gülüyor> de şömine <gülüyor> ekleyebiliyorsun. Ee, bu evde radyatör sistemi var kompleşte. Bütün e, alttan ısıtmalı, duvarlardan ısıtmalı, her yerden ısıtmalı. Buradan alıyorsun odunları abi. Şöyle burada daha 15 ton, 20 ton falan var galiba. Böyle diziyorsun odunları. Bugün nasıl dizdik buraya? Bak düşüyorum. Çok Kardeşim ya. yayının bu kısmını yeniden izleyeceğim. iznim var mı? İzle abi sıkıntı yok istediğin gibi. <gülüyor> Takıl kafana göre. Şurayı da buraya odunları diziyorsun tamam mı? Kışın geldin mi? Bunları görüyorsun. Bize bir şey olmaz. Ağzın <gülüyor> Ya burada ne yaparsın biliyor musun? Alırsın oradan bir arsa. Çok güzel keyfine göre bir ev yaparsın. Ondan sonra aynen bu hayatı böyle sezonun yarısında ne bileyim 6 aylık 5 aylık Siktirip gidersin orada yayınını da yaparsın tamam mı? Yani 100 bin lira 200 bin liraya mal ettiğini düşün orayı sallıyorum şu an. Kafa dağıtmaya ekiple gidersin kendi başına gidersin eşinle gidersin binersin arabana buradan bas 350 kilometre. Hani şu hayatı Türkiye'de yapamaz mısın? Yaparsın ama işte internetinde problem yaşarsın onu da yaşarsın bunu da yaşarsın. Egzotik hayvanlar işte sezonluk gittiğinde sıkıntı olur o. Ya da orada birini tutarsın o hep bakar bilmiyorum ki. De, de deli Peki manyak mevzu çıkar ya. Şöyle bir yer alacaksın bir de turistler için. Yani Kenan'a dedim okey okey. Nerede o lan? Korlar abi. Bu <gülüyor> biri geldi, geldi kapıya, kapıya bak galiba <gülüyor> şu anda. Kim ya? Dostlar. Dostlar. Costa. Daha da, da alsın. Evet. Oraya bir maç. Orayi limaş. Da. Ne lima kuku be? Abi da makuzu akarsu. Ya. Doğru. Çakay, çak Çakay tuhaf seyahet bitamına başta mı? Daha daha Çakay tam Çakay ise. dobre Çakay tam. Abi Çağır abi babanı. Biz buna Leonardo da Vinci. Da Vinci. Bu öyle Leonardo da. da Vinci abi. <gülüyor> git bir şey dur babayı çağıracağım ben. Bir saniye. Art gel şun. lan buraya Ruby. Gitme. Ruby buraya, <gülüyor> buraya gel. <gülüyor> abi bu Leonardo da Vinci. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Leonardo da Vinci bu şey çalıyor abi ceviz çalıyor sağdan soldan getiriyor bazen sarhoş bahçeye giriyor abi dövüyoruz bunu sonra gidiyor tellerden falan böyle süs yapıyor abi bize tamam mı böyle tellerden motor falan yapıyor kıla şurada, kıla şurada. baba alacak mısın ceviz? Dövün <gülüyor> Ya ne ceviz bu saatte ya kakao oraya bir tuhaf arametleri. Dövün mi? <gülüyor> Arkadaşlar ben bir ben bir tokat atacağım galiba ne ne ne ultra idva yili duruk den <gülüyor> bak bak çete bak biri dövme lan yazık değil mi? döv döv diyorum ne ne ama ne ama Nesca atma lan yazık <gülüyor> kardeşim görsaymış ne ne ne ultra sen nogo kısmını neamas mı sil dayıdvaş nogo kısmını razı beş Otvey Oğlum adam ekmeğinde ceviz çalıp ceviz satmayınıyor mu evlere. Dalıcı Ya oğlum Gürbey de makara geçiyor aman abi döveceğinden. Ne Abi işte bu geliyor odun getiriyor tamam mı? Ee, şey ceviz, ceviz getiriyor. Cevizleri. E çalıyor çok büyük ihtimalle sağdan solan. Bazen böyle geldiği zaman dayak yiyor abi. Sonra gidiyor. <gülüyor> Pek makara yapmıyor galiba. Şeyde kendi evinde tellerden böyle motor yapıyor. İşte ne bileyim bisiklet yapıyor bilmem bir şeyler yapıyor. Getiriyor veriyor. Ondan sonra barışıyoruz abi. Ama başka türlü de anlamıyor. Bak Türk bayrağında çizmişler araya. Bayrağı. Şurada da bizim yavru kediler var. <gülüyor> bak tipe bak. Bunlar yeni mekan yapmışlar kendilerini. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım buraya. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Selandı. Sela <gülüyor> Selandı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ay, gergin Allah. abi hayvan gergin, hayvan gergin Matesler bırakın. Bakın. Ben ilk burada, burada e bu çok güzel ya Vallahi yani hani şu konsepti çok seviyorum abicim böyle. Doğal yaşam ya. Bir de aksiyonun farkında mısınız abi? Sağa dönüyorsun bir şey var. Sol dönüyorsun bir şey var. Köpek oradan bir şey duyuyor ona koşuyor. İlerleyen videonun ilerisinde öyle şeyler oluyor. Oradan o çıkıyor oradan bu çıkıyor. Yapalım abi zor değil. Ya zor değil işte yapmak lazım kardeşim. Kararını vereceksin yapacaksın. Ah ne güzel vah ne güzel. Ben babamlardan yıllardır işte şöyle bir davi yapacaksın. Ardından orada yaşayacaksın. Emekli hayatını ormanın içine geçireceksin. E ulan 30 senedir söylüyorsunuz gidin yapın işte da köy hayatı köy hayatı. E tamam. Yani hep bazen dilimizde oluyor ama net bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Onu hak veriyorum yani. Kolay işler değil. Çok böyle e, basit kararlar da değil bunlar ama ben bu arada şu donate money şeyimi açmamışım ya. Böyle bir yayıncım olur arkadaş. <gülüyor>